Gece sessizce nöbetteyiz, hak şafak da para baskın var Bira Bismillah Türkler geliyor adımızı manşete yazsınlar Ardına bakmadan katsınlar bak dünya kaç bucak gösteririz Merak etmesin Yunan isterse tekrar yüzmeyi öğretiriz Emir geldi, hedef İsrail, komutan şah Möğen atakta Delirdi şafakta ay yıldız tim, sanal alemler kaosta Bas! Hak ile batıl savaşta, mutlak yenilgi sizindir Aksa'da kanımız Zafer İslam'ın, Mescid-i Aksa bizimdir Davamızdır Doğu Türkistan duracağız Kızıl Çin'e erisin dağlar Türkiye olsun Tekrar gelecek Bölte Çin'e Savaş düğündür Türk askerine Her meydanını peylah edecek Dirilecek elbet Kürşat Soyu. Bir gece ansızın tekrar gelecek Ölümle bizleri korkutacakmış Yok gücünüz bizi durduracak Bir de sanalda bizleri susturacakmış Çapınız var mı ki saldıracak Bizleri bulup da vurduracakmış Bilmiyorum bunu nasıl kaldıracak Hayalin komik Ay yıldız tim Elinle mezarını kazdıracak Görmek zor mu? mı suğdun Boynunda İngiliz tasmasını Petrole karşı Müslüman Kanını, dünya pazarına satmasını geçmeyeceğiz dini kullanıp Varlık içinde azmasını Gün gelecek yine görecek dünya Türk'ün tarih yazmasını Türk'üz yaradana hamdolsun bu Bayrağı vatanama andolsun Bizler her zaman nöbetteyiz Ha tüm düşmanlar kahrolsun Ömrümüz burada ram olsun lan Görevdeyiz biz sessizce Geçit vermeyiz Haine küffara ay tüm var olsun Tüm <gülüyor> tekrardan sizin cevap geldi. Ayıldız kim etti? Anne ne son? Ne insan yetersiz ne etti? Sürprizlerde adı süt etmesi diye. Sizin gibi süt düşmanlarını internet sayemini bırakmayız. Biz Ayıldız Ay kim olarak yaptıkları hareketleri bunlara bedellerini ödediğimiz söyledik tabi dedik. Bunu her zaman söylüyoruz. Biz devletçiliği zihnete sahibiz. Devletimizin, polisimizin, askemizin, istihbaratımızın her zaman yanımızda.